Yok etme yöntemini kullanarak bu problemi çözün. Bize söyledikleri şey ise, iki sayının toplamının 70, farklarının ise 24 olduğudur. Ama bu iki sayı nedir? Evet, şimdi birinci cümleye odaklanalım. İlk cümleden bir eşitlik ortaya çıkartalım. Bize iki sayıdan bahsediliyor. Bunlara x ve y diyelim. Yani x ve y'nin toplamı 70 oluyor. İlk cümlenin bize söylediği şey bu. İkinci cümle ise, farklarının, bu iki sayının farkının 24 olduğunu söylüyor. Bu da x eksi y, 24'e eşittir anlamına geliyor. Bizim yapmamız gereken şey ise, x'i büyük, y'yi küçük olarak almak. Yani farkını aldığımızda, elimize pozitif bir 24 geçiyor. Şu anda bizim elimizde iki bilinmeyenli iki tane denklem var. Bunların yok etme yöntemiyle çözülmesi gerekiyor. Biz bu iki eşitliği toplayabiliriz. Sol tarafta, elimizde pozitif bir y ve negatif bir y burada olacak. Bunlar birbirlerini yok edebilirler. Yani biz bu iki eşitliği toplayabilirsek, y'ler birbirlerine götürecekler. Yani y'ler yok olacak. Peki o zaman yapalım. x artı y artı x eksi y. Artı y ve eksi y birbirini götürür. Her iki taraftaki x'leri de toplarsak ortaya 2x çıkar. Ve bu da 70 artı 24'e eşit olur. 70 artı 24 de 94 eder. Evet, aslında bizim burada yaptığımız yeni bir işlem değil. Biz aynı şeyi bu eşitliğin her iki tarafına da ekliyoruz. Denebilir ki, 24'ü her iki tarafa da ekledik. Burada 24'ü 70'e eklediğimizi görebilirsiniz. Ve burada da 24'ü x ve y'ye ekliyoruz. Evet, ancak ikinci denklem bize, x eksi y'nin 24 ile aynı şey olduğunu söylüyor. Yani biz, x eksi y'yi her iki tarafa da ekliyoruz. Burada bunun 24 diye adlandırırken, burada x eksi y diye adlandırıyoruz. Ama 24 ile x eksi y aynı şey. Ve biz y'leri yok edebiliyoruz. Çünkü pozitif y ve negatif y birbirini götürüyor. Ve elimizde 2x eşittir 94 kalıyor. Şimdi biz bu eşitlikte her iki tarafı da ikiye bölebiliriz. x ne olur o zaman? x eşittir 47. Güzel, şimdi de y'yi bulalım. y'yi bulmak için x'in 47 olduğundan yola çıkalım. Güzel. Birinciden, birinciden başlayalım. 47 artı y eşittir 70 denklemini çözelim. Her iki taraftan da 47 çıkarttık. y eşittir 23. Güzel. 23 artı 47 zaten 70. 47'den 23'ü çıkarttığımızda da 24 kalıyor değil mi? Böylece sağlamamızı yapmış olduk.